Merhabalar sevgili arkadaşlar 3-9 haziran haftası astrolojik etkiler neler gökyüzü gündeminde neler var karşılaşma ihtimali ve olasılığı olan durumlar nelerdir bunlardan bahsedeceğim sizlere eğer vakit kalırsa burçlar olan etkilerinden de bahsedeceğim ancak vakit kalmazsa sadece genel hatlarıyla hepimizi bu haftanın nasıl etkilediğinden bahsedeceğim sizlere. Evet e, arkadaşlar bu hafta e, önemli bir gündem söz konusu. 3 Haziran'da Venüs-Döpürüt arasında güzel bir etkileşim meydana geliyor. Aynı zamanda yine 3 Haziran günü bir yeni ay meydana gelecek İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla genel hatlarıyla e, bu yeni ayın haftaya hakim olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında Merkür'ün Yengeç Burcu trendine başlaması ve Merkür'le Uranüs arasındaki güzel bir etkileşimde söz konusu ve haftayı kapatırken de Venüs'ün ikizler burcu transiti başlayacak. Yani bu hafta oldukça fazla gündemin hakim olduğu bir hafta diyebilirim. Bir yeni ayımız var. iki tane gezegenin burç değişikliği söz konusu ve Venüste Plüto ve Merkür Uranüs arasında da güzel etkileşimler söz konusu. Dolayısıyla oldukça güzel bir hafta. Yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Venüs'ün ve Merkür'ün burada yararlı etkileşimleri etkilerini deneyimleyebileceğiz. E, oldukça güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Bu e, haftanın Haziran ayının ilk haftasının e, hepimiz açısından olumlu değişiklikler e, sağlayacağını umut ediyorum. Şimdi e, Bu haftanın önemli gündemi dediğim gibi öncelikle e, Venüs ve Plüto arasındaki güzel etkileşimle Özellikle ilişkiler anlamında kalıcı bir takım değişiklikler, kalıcı bir takım dönüşümler yaşanma ihtimalini göstermekte. Burada e, bilhassa toprak burçlar arasında güzel bir paslaşma söz konusu. E, i̇lişkilerinize bir e, kalıcılık getirmek, ilişkiyi sağlam bir temele dayandırmak. E, özellikle evliliklerde, uzun süreli ilişkilerde önemli ve kalıcı bir takım e, değişiklikler, ilişkiye yeni bir bakış açısı getirmek, ilişkiye yeni bir e, güncelleme, yeni bir sürüm getirmek gibi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Plüton dönüşüm gezegenidir ve burada e, sil baştan bir takım şeyleri onarmayı e, genellikle gösterir bize. Venüs de genel anlamıyla ikili ilişkilerle alakalıdır. Ancak Venüs aynı zamanda maddi kazanımlar e, çeşitli e, ufak şanslarımızla da ilgilidir. Salt ilişkilerle ilgili değişiklikler değildir Tabii ki. Haritanızdaki etkilere göre, haritanızda Boğa ve Oğlak Burcu'nun bulunduğu konumlara göre oldukça güzel e, maddi kazanımlar elde edebileceğiniz gibi aynı zamanda ilişkileri yeni bir e, sürüm yeni bir güncelleme getirmeniz söz konusu olabilir. Bu zamanda karşılaşacağınız e, kişiler hayatınızda e, domino etkisi yaratıp e, hayatınızı dönüştürürken bir yandan e, yeni bir başlangıç, kalıcı bir değişiklik e, geçirebilir hayatınıza. Bu dönemde alacağınız iş teklifleri bu dönemde alacağınız Kararlar bu dönemde kazanç kapılarınızla alakalı değişimler güncellemeler bu dönemde borçlarınızla ilişkin konular eğitim hayatınız dediğim gibi haritanızda almış olduğu açılara göre çocuklarınızla alakalı gündemler veyahut gelecek hayalleriniz kariyer planlarınız artık haritanızda boğa ve oğlak burcunu temsil ettiği konular her neyse bu alanlarda eskiyi tamamen bırakıp Yeniden sıfırdan başlayacağınız ve oldukça destekleneceğiniz bu başla, başlama enerjisini oldukça destekleyen e, bir yerleşim söz konusu diyebiliriz ki zaten aynı gün içerisinde de bir yeni ay meydana geliyor ikizler burcunun 12 derecesinde. Dolayısıyla 3 Haziran günü oldukça yapılandırıcı yeni başlangıçları tetikleyici bir gündür. 3 Haziranla beraber haftaya başladığımız ilk gün hemen o haftanın o fresh taze enerjisini üzerimizde hissedebileceğiz. Hayatımızda artık ne gibi değişiklikler yapmak istiyoruz, ne gibi alanlarda güncellemeler yapmak istiyoruz. Bunların kararını net bir şekilde veriyor olacağız diyebilirim. Bu açıdan yeni başlangıçlar yapmak niyetinde olan arkadaşlar dinliyorsa eğer bu haftayı mutlaka değerlendirsin derim. Evet yeni ay haritanın tepe noktasında meydana geliyor. Dolayısıyla tepe noktasında meydana gelen bu yeni ay ile beraber özellikle geleceğimizi şekillendirmek adına kariyerimiz, geleceğimiz, iş yerindeki terfimiz, ünvanımız, toplum önündeki statümüz bunlarla alakalı Yeni bir karar, yeni bir başlangıç e, temsil edilmekte. Burada özellikle e, alacağımız kararlar, e, vereceğimiz kararlar ve yapacağımız e, yeni hamleler bizim bilhassa toplum önündeki statümüzü geleceğe yönelik hayallerimizi patronlarımızla, devletle, resmi kurumlarla ilişkilerimizi e, yenileyeceğimiz e, gündemlere gibi diyebilirim. Burada özellikle bu konular vurgulanmakta. E, ancak Neptünün hemen hemen kavuşum derecesine diyebileceğimiz bir kare açısı söz konusu bu yeni aya. Burada da özellikle bu kararları verirken fazla idealist olmak, fazla hayalperest olmak gibi bir takım ee, yanlışlar yapma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yani burada atacağımız adımlar e, çok fazla risk alarak çok fazla e, hayal kurarak çok fazla beklentiye girerek e, gerçekleşirse eğer bu beklentilerin tam olarak karşılanmaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak bu tam anlamıyla bizim algımızla alakalıdır. Yani gerçekleşen yenilik her ne kadar olumlu ve güzel bir yenilik olsa da bizim beklentilerimiz çok fazladır e, örneğin. Bu beklentiler tam olarak karşılanmaz. Bundan dolayı bir takım hayal kırıklıkları yaşanabilir. Burada şartları mantıklı bir şekilde revize edebilmek gerçekten idealist mi yaklaşıyoruz yoksa olaylara objektif bir bakış açısıyla mı yaklaşıyoruz? Bunu değerlendirmek doğru olacaktır. Dediğim gibi aşırı beklenti, aşırı idealize etmek sıkıntı oluşturabilir. Ancak her açıdan geleceğe çizmiş olduğumuz yol, yöntem e, alakalı bunlarla alakalı oldukça destekleniyor olacağız ve oldukça da cesur olacağız diyebilirim e, bu alanda ne istediğimizi bilip ona göre hareket etme enerjisine sahibiz arkadaşlar venüsün plüto ile ve daha sonra satürn daha doğrusu önce satürn ve daha sonra plüto ile gerçekleştirdiği bu uyumlu açılar ise ilişkilerde her türlü ikili ilişkide kalıcılık ediyor burada özellikle Evlilik kararı alan, yeni bir ortaklık kararı alan, eskiden beri planladığınız bir projeyi temellendirmek isteyen arkadaşlar adına e, bu süreçte başlayacağınız projeler ancak e, bu konu muhtemelen eskiden karar verdiğiniz bir konu olacaktır. Bu alanlarda kalıcılık var diyor. Bu alanlarda destekleniyorsunuz. Bu alanlarda köklü değişimler ve dönüşümler yapmak adına oldukça e, kendinizi şanslı hissedeceksiniz diyebilirim. Venüsün aynı zamanda Neptün'le de olumlu bir açısı var. Bu Venüs-Neptün, Satürn-Plüto arasındaki güzel etkileşim. Hayallerimiz ile alakalı bizi destekliyor olacaktır. Özellikle e, hayalini kurduğumuz bir partner hayatımıza çekebileceğimiz gibi hayalini kurmuş olduğunuz bir iş projesi e, hayalini kurmuş olduğunuz bir seyahat eğitim planı yani hayallerinize sizi yaklaştıracak. Kalıcı köklü ve e, muhtemelen eskiden beri gündeminizde olacak, olan konuların e, ortaya çıkışı e, bu hafta içerisinde bu güzel etkileşimlerle beraber destekleniyor olacak arkadaşlar. Evet 4 Haziran'a geçtiğimiz zaman 4 Haziran'da Merkür'ün İkizler Burcu transitini tamamlayıp Yengeç burcunda transite başladığını görüyoruz. Şimdi Merkür e, İkizler Burcu'ndayken e, tam anlamıyla kendi fonksiyonlarını e, güzel bir şekilde ifade edebilirdi. Ancak e, Yengeç Burcu transitine beraber e, çok da rahat etmediği bir pozisyona geçiyor olacak. Özellikle e, kendimizi ifade ederken biraz daha duygusal, biraz daha Pasif bir ifade şekli tercih edebiliriz. Merkür Yengeç Transit ile beraber. Ancak haritanızda Yengeç Burcu'nun bulunduğu evlerde. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni kontaklar da mümkün olabilir. Burada özellikle yeni bir takım iletişim imkanları yakalıyorsak. Burada açık açık kendimizi ifade edebilmeliyiz. Bek Karşıdan beklenti içerisine girersek şayet. Bunu e, karşıdakinin de anlayabileceği bir şekilde e, yansıtmamız gerekmektedir ki Mercury English Burcu'ndayken biraz daha alıngan biraz daha e, ha, buluttan nem kapan bir havada olacağı için bu alanlarda e, kendimizi çok da rahat ifade edememe ve duygusal ifade tarzlarını seçme gibi bir handikapa sürükleyebilir bizleri bu alanda e, dikkat etmekte fayda görüyorum e, Merkür yengeç Transit'ine. 4 Haziran günü Merkür'ün yengeç burcu transitine başlamasıyla beraber aynı zamanda ayında yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Ay ve Merkür'ün 4 Haziran'da kavuşum haline gelmesiyle beraber özellikle duygusal olarak oldukça aktif saatler ve günler yaşayacağımızı söyleyebilirim 4 Haziran akşamında. Dolayısıyla 4 Haziran akşamı özellikle ailevi konular, geçmişimizle alakalı meseleler Güvenlik ihtiyacımız, güven duygumuz, insanlara güvenmemizle alakalı konular oldukça aktif olacaktır. Zihinsel olarak bu konulara daha çok yönelim gösterebiliriz. Bu alanda özellikle gayrimenkul alım satımı, toprak, arsa işleriyle alakalı da bir takım anlaşmalar, bir takım alım satım işleri de söz konusu olabilir arkadaşlar. Anne ile alakalı konular gündeme gelebilir. Geçmişimizle, çocukluğumuzla İlk çocukluk yıllarımızla alakalı konulardan zihnimizde aktif hale gelebilir. 4 Haziran günü oldukça duygusal ve oldukça güven arayışımızın içsel motivasyonumuzun içsel huzur arayışımızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Burada özellikle haritanızda Yengeç Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda e, yeni bir takım kararlar, duygusal bir takım e, karar aşamalarına gelmeniz söz konusu olabilir. Ayla Merkür'ün burada kavuşumu esnasında arkadaşlar. Bu kararlar özellikle Yengeç Burcu'nun sıfır derecesinde olacağı için yeni bir takım kararlardır. Yeni başlangıçlara ilişkin kararlardır. Dolayısıyla burada yine yeni ayın enerjisi de Esasında hem İkizler Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda hem Yengeç Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda ve hatta Boğa Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda da söz konusu. Dolayısıyla birçok haritayı aktif bir hale getirecek. Özellikle sabit burçların, değişken burçların, öncü burçların Dediğim gibi hemen hemen bütün burçların e, haritasında yeni başlangıçları tetikleyecek bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Bu e, açıdan baktığımız zaman e, özellikle yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni imzalar, yeni adımlar, e, her türlü yenilikle alakalı konular bu hafta özellikle ilk 3 gün içerisinde hızlıca gerçekleşebilir, hızlıca desteklenebilir. Bu alanlarda haftaya başlarken yeni bir başlangıç yaptığınız, yeni kararlarla başladığınız ve e, esasında bayram haftası da olmasından mütevellit. Belki bu bayramla beraber bir e, Hayatınıza yeni bir vizyon, yeni bir takım kararlar, yeni bir takım e, adımlar e, taşıyabileceğinizi, adımlar atmak isteyeceğinizi söyleyebilirim. E, bu bayram oldukça aktif geçiciye benziyor. Bu bayramda alacağınız haberler, bu bayramda karşılaşacağınız insanlar, belki e, bu bayramda yaşayacağınız bir takım olaylar sizi yeni bir e, karar döngüsüne e, itebilir arkadaşlar. Ki zaten biliyorsunuz Haziran ayıdan. Oldukça önemli bir ay. Temmuz ayında e, bir tutulma e, evresine geçiş yapacağız. E, Haziran ayı burç yorumlarını eğer izlemediyseniz yukarıda e, linkten izleyin lütfen. E, oynatma listesinde yukarıya ekliyor olurum. Burada özellikle e, Haziran ayının ilk yarısını değerlendirmekte fayda görüyorum ki İkinci yarı biraz daha bizi tutulma enerjisine sürüklüyor olacak. Bu ilk yarıda da bu hafta oldukça güzel, oldukça destekleyici, pozitif bir hafta arkadaşlar. Bu haftayı mutlaka bütün burçlar adına söylüyorum değerlendirelim. Evet, e, Merkür Yengeç Burcu transitinden de bahsettik. 6 Haziran günü Ay Yengeç transitini tamamlıyor ve Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Burada e, biliyorsunuz Ayaslan Burcu'ndayken daha çok kendi istek hedef ve herlerimiz. Sanatla, e, tiyatroyla, sahne sanatlarıyla alakalı konular gündemimizde olur. E, kendi yeteneklerimizi ön plana çıkartmak isteriz. Egomuz biraz daha devrede olur. Saçımızla alakalı, e, baş bölgemizle alakalı yenilikler yapabiliriz. E, estetik bir takım e, durumlar içerisinde bulabiliriz kendimizi. Kesişsel bakımda kez aynı şekilde. Saç boyatmak saç kesimi yaptırmak alanlarında da Ay Aslan transitleri olumludur. Ve aynı zamanda dediğim gibi sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenenleriniz varsa Ay Aslan transiti değerlendirilebilir bir transit'tir. Ve 7 Haziran günü Merkürle Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Biliyorsunuz Merkür'ün geç burcuna geçmişti yine bu hafta içerisinde ve Uranüs de bir müddettir zaten boğa burcunda. Burada e, özellikle temsil etmiş oldukları alanlara göre kalıcı bir e, yatırım, kalıcı bir kazanç kapısı, sahip olduklarımız ve ait olduklarımızla alakalı e, ani bir yenilik, belki ani bir gayrimenkul alım satımı, belki ani bir kazanç kapısı, belki Aynı bir şekilde yer değişikliği, aile ile alakalı konular, ailemizden kişilerin hayatında önemli değişiklikler oldukça destekleyici açılar söz konusu olacak. Burada özellikle toprak teması hakim olduğu için genel anlamıyla taşınmalar, ev değişiklikleri, yer değişiklikleri, alım satım işleriyle alakalı konular olabileceği gibi ailemizle, geçmişimizle, köklerimizle alakalı önemli konularda yine gündem maddesi olabilir arkadaşlar. Evet, e, Ay Aslan transiti de 9 Haziran günü tamamlanıyor ve Ay Başak Burcu'nda transite başlıyor haftanın son gününde arkadaşlar. Haftanın son günü de haftanın ilk günü gibi oldukça aktif. Ay Başak Burcu'ndayken daha detaylara önem veririz, daha titiz oluruz. E, plan, program, organizasyon, hizmet sektörlerinde oldukça e, önemli bir faktördür Başak Burcu. Burada biraz e, didikleyici, biraz e, detaylara takıntılı bir tutum sergilerken aynı zamanda aynı gün içerisinde Venüs'ün de ikizler burcuna geçtiğini görüyoruz. Venüs boğa transitini tamamlayarak. Burada e Venüs ikizler ile beraber özellikle lafların, sözlerin çok büyüyeceği, ikili diyalogların çok artacağı, zaman zaman dedikoduların e, gündemde olacağı, belki kadın figürleriyle alakalı konuların yeniden gündemimizde olacağı, zihnimizin oldukça aktif olacağı, ay Başak'ta Venüs ikizlerde zihinsel faaliyetlerimizin oldukça yoğun olacağı bir gün olacaktır. Ve e, aynı günün akşam saatlerinde Güneş ile Neptün arasında da bir kare açı meydana geliyor arkadaşlar. Burada e, Pazar gününün 9 Haziran gününün oldukça e, yine aktif olduğunu ve e, söylenen sözler, e, ikili diyaloglar, e, başkalarının e, bizim hakkımızda söylemiş olduğu cümlelerin kulağımıza gelmesi gibi bazı durumlar yaşanabilir. E, Güneş Kara Neptün açısıyla da beraber özellikle duyacağımız konular e, belki bizi e, hayal kırıklığına uğratabilir arkadaşlar. Burada özellikle otoriteyle, hayatımızdaki otorite figürleriyle tartışmaya girmemekte fayda var. Çünkü zihinsel olarak oldukça aktif. E, dediğim gibi hazır cevap bir durumda olacağız. Her düşündüğümüzü söylemek isteyeceğiz ve her şeye laf yetiştireceğiz belki de. O yüzden bu 9 Haziran günü harici diğer günler ne kadar destekleyicilse 9 Haziran'da bu enerji değişimleriyle beraber çok fazla detaycı, çok fazla gereksiz diyalog içerisinde bulabiliriz kendimizi. Biraz kendimizi frenlersek 9 Haziran günü haftayı sıkıntısız ve temiz bir şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet detaylıca haftanın gündemini anlatmaya gayret gösterdim. Umarım hepinize rehberlik eder. Dediğim gibi ihtimalleri değerlendirmek adına haritanızda hangi alanlara bakmanız gerektiğini de belirtmeye çalıştım. Burada benim yapmış olduğum yorumlar ihtimaller üzerine yapmış olduğum bazı değerlemelerdir. Bazı genellemelerdir aynı zamanda. Haritanızda o evin ve o gezegenin ne şekilde çalışacağı yine sizin kendinize has doğum haritanıza bağlı yapabilirsiniz şekilde işler ve doğum haritanızda dahi yine ihtimaller üzerinden bizler danışmanlık veriyoruz. Arkadaşlar %100 kesinlik içeren cümleler değil bunlar elbette. Evet haftanın genel etkileri bu şekilde. Şimdi hızlıca ve kısaca burcunuz olan etkilerinden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Koç burcuyla başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 3-9 Haziran haftası siz sevgili koçların ne gibi etkileri hazırlıyor. Buna bakalım. Bu hafta özellikle yakın çevre ilişkileriniz, iletişim alanlarınız, kısa seyahatleriniz belki araba alım satımı teknolojik bir takım eşya alım satımı ile alakalı konularda destekleniyorsunuz. Eğer böyle bir cep telefonu bir araç ne bileyim dediğim gibi iletişim telekom Komünikasyon ve aynı zamanda taşıtla alakalı bir alım satım projeniz varsa bu haftayı mutlaka değerlendirin sevgili koçlar. Destekleniyor olacaksınız. Kardeşlerinizin hayatıyla alakalı konularda yeni bir takım gündemler söz konusu olabilir. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni iş projeleri adına da oldukça destekleniyor olacaksınız. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar 3-9 Haziran haftası siz sevgili boğalara ne gibi etkiler hazırlıyor? Bunlardan bahsedelim bu videoda sizlere. Bu hafta sevgili boğalar özellikle maddi konularda yeni kazanç kapıları elde edebilirsiniz. Kendinizi her zamankinden daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz, daha... Ee, Güzel bir şekilde ortaya koyduğunuz bir hafta olacaktır. Aynı zamanda birden fazla iş teklifi, birden fazla kazanç teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Çift etkili bir yeni ay bu. Burada özellikle bu kazanç kapılarını değerlendirmekte fayda görüyorum. Ve aynı zamanda venüs ile Pluto arasındaki etkileşimde sizi her türlü parasal konuda destekliyor olacak ve daha özgüvenli, kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz ve daha Güzel veyahut yakışıklı hissettiğiniz bir dönem söz konusu diyebilirim bu hafta özellikle. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 3-9 Haziran haftası siz sevgili ikizler burcun, burçlarına ne gibi etkiler getiriyor buna bakacak olursak. Bu hafta sizin haftanız sevgili ikizler her alanda hayatınızda oldukça sıra dışı oldukça farklı yenilikler getirecek gözükmekte bu etkileşimler. Dolayısıyla burada özellikle bu hafta içerisinde maddi konularda, bilinçaltı konularınızda ve kendinizle alakalı her alanda yenilik yapmak adına oldukça güzeldir. Dış görünüşünüzle alakalı, eğitim durumunuzla alakalı, iletişim tarzınızla alakalı almış olduğunuz kararları uygulamak adına da oldukça güzel bir hafta söz konusu burada özellikle bu hafta. Ee, geçmişle alakalı meseleler e, bilinçaltı meselelerini çözmek adına da destekleniyor olacaksınız. Mutlu haftalar diliyorum sizlere sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 3-9 Haziran haftası siz sevgili yengeçlere ne gibi etkiler getiriyor buna bakacak olursak e, bu hafta özellikle e, Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber daha çok e, kendinizi ifade etme ihtiyacı içerisinde olacaksınız ve zihniniz daha aktif olacak sevgili yengeçler aynı zamanda hayalleriniz konusunda destekleniyor olacaksınız ve burcunuzda e, 12. evinizde meydana gelen yeni ay ile beraber e, özellikle hayallerinize yaklaşmak konusunda belki bir takım tabularınız vardı. Belki bir takım hayal kırıklıklarınız vardı. Özgüven problemleriniz vardı. Bilinçaltı kalıplarınız ve yargılarınız vardı. Bunları çözmek adına oldukça destekleneceksiniz. Yurt dışı meseleleriyle alakalı gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili yengeçler ve daha çok spiritüel konulara daha çok meditatif konulara eğilim gösterebilirsiniz bu hafta içerisinde. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 3-9 Haziran haftası siz sevgili aslanlara ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsedelim bu videoda sizlere. Sevgili aslanlar bu hafta özellikle bütün burçlar açısından şanslı bir hafta olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Videonun başında da detaylıca bahsettim. Bu hafta gerçekleşecek olan yeni aile ile beraber özellikle gelecek hayalleriniz, kariyer hedefleriniz, kariyer ve maaş beklentileriniz, belki terfi beklentilerinizin yenilenmesi ve bu alanda yeni bir takım kararlar sürecine girebilirsiniz. Kariyerinizde terfi söz konusu olabileceği gibi hayallerinize giden yolda yeni adımlar atabilirsiniz. Bu anlamda yeni sosyal çevre, çevrelere yeni arkadaşlıklara da e, imza atmanız söz konusu. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Ee, bu hafta özellikle e, sizin gibi bir değişken burçta bir yeni ay meydana geliyor. Dolayısıyla siz sevgili başaklar oldukça destekleniyor olacaksınız bu yeni ay açısından. Bu yeni ay sizin kariyer evinizde onunca evinize meydana geliyor. Dolayısıyla kariyer hedef ve beklentiler olan bir başak burcuysanız bu hafta özellikle her türlü başvuru yapmanızı e, tavsiye ederim. Oldukça destekleneceksiniz ve e, yeni eğitimler almak kariyerinizi açısından değişikliği veya e, terfi açısından yeni bir takım eğitimler almak durumundaysanız bu eğitimler açısından da bu yeni ay e, süresinde etkileniyor. Olacaksınız olumlu manada. Onun dışında eğitimler Toplum önündeki statünüzü değiştirmek isteyeceksiniz, toplumda edindiğiniz rolü değiştirmek isteyeceksiniz ve bu alanlarda destekleneceksiniz. Devletle alakalı meseleleriniz, resmi kurumlarla ilgili meseleleriniz, otoriterle olan ilişkilerinizde yeni bir perspektif kazanma şansını söz konusu sevgili başaklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen Burcu Terazi olanlar, 3-9 Haziran haftası siz sevgili Teraziler'e ne gibi etkiler getirecek? Bunlardan bahsediyorum. E, bu hafta özellikle e, ikizler Burcunda meydana gelen yeni ay e, teselli olacak. Bu, do, bu e, yeni ay dolayısıyla Uzak seyahatler, yeni eğitimler, akademik kariyer, yabancı dil eğitimleri, e, uzaklarla alakalı projeleriniz, belki bir taşınma gündeminiz söz konusuysa bununla alakalı mevzular, akademik kariyerinizle alakalı mevzular, hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, e, manevi değer yargılarınız, değer yargılarınızın yenilene, yenileneceği, kafanızdaki dünya görüşünü ve algısının değişeceği bir e, yeni ay olduğunu söyleyebilirim bu hafta itibariyle. Hayat görüşünüzü, yaşam felsefenizi yenileceğiniz, güncelleyeceğiniz uzaklarla alakalı meseleleri gerçekleştireceğiniz veya eğer e, sınavlara hazırlanan bir e, terazi burcuysanız güzel derecelerle yeni eğitimler yeni akademik kariyer fırsatları yakalayabileceğiniz e, bir hafta. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve ilk selam burcu akrep olanlar. 3-9 Haziran haftasını anlatıyorum bu videoda sizlere. E, bu hafta burcunuzun Tam karşısına meydana gelen e, Venüs oğlak e, etkileşimiyle beraber özellikle ikili ilişkilerde çok güzel kalıcı bir takım e, etkileşimler söz konusu. Eğer evli olan bir akrep burcuysanız evliliğinizde yeni bir dönüşüm veyahut evlilik kararı alan bir akrep burcuysanız e, gerçekten çok doğru bir evlilik kararı veyahut ortaklık kararı alma imkanı söz konusu bu hafta bunu değerlendirmenizi tavsiye ederek başlamak istiyorum. Ve bir yeni ay meydana geliyor olacak. Sizin 8. evinizde sevgili akrepler. Burada özellikle Eşin maddi durumu başkalarından gelen maddi gelirler başkalarından, beklentileriniz ve başkalarının sizin üzerinizdeki sorumluluklarınızla alakalı yeni bir takım kararlar ve yeni bir takım dönüşümler söz konusu olabilir. Eğer uzun zamandır çözülmeyi bekleyen miras, nafaka, borç alacak, verecek ilişkileriyle alakalı bir gündeminiz varsa bu çözülebilir ve burada size Başkalarından gelen bir kazanç kapısı sağlanabilir. Başkalarından gelen bir ekstra gelir söz konusu olabilir sevgili akrepler. Burada özellikle dediğim gibi çalışmadan kazandığınız primler, ekstra alacaklar, borçlar veyahut yeni bir mal edinmek için girmiş olduğunuz bir kredi borcu da söz konusu olabilir. Oldukça destekleniyor olacaksınız ve çalışmadan hesabınıza ekstra yerlerden primler, alacaklar, nafakalar geçebilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Yardalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yerler ve ekselen burcaya olanlar 3-9 haziran haftasının siz sevgili aylara olan etkilerinden bahsediyor olacağım. Evet sevgili yaylar bu hafta videonun başında bahsettiğim üzere oldukça destekli oldukça güzel bir gökyüzü gündemi söz konusu ve bilhassa sizin gibi değişken burçların oldukça pozitif değişiklikler yaşayacağı bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizin gibi değişken bir burçta yeni ay meydana geliyor olacak İkizler burcunda sizin tam karşınızda. Bu yeni ay ile beraber ikili ilişkileriniz, evlilik hayatınız, ortaklıklarınız her türlü insanlarla diyalog halinde olmuş olduğunuzda olduğunuz e, ortamlarda oldukça e, güzel e, ve destekli etkiler söz konusu oluyor olacak. Burada bilhassa karşınızdaki ilişkiyi de aşırı idealize etmediğiniz müddetçe e, evlilik kararı almak, yeni bir ortaklığa başlamak, evliliğinizde yeni bir takım adımlar atmak, yeni kararlar, yeni bir ortaklıklar ve yeni ikili kombinasyonlarda oldukça destekleniyor olacaksınız sevgili yaylar ve iş hayatınızla sağlığınızla alakalı da kalıcı bir takım değişiklikler yapmak adına destekleneceksiniz özellikle ee, diyet programına başlamak isteyen veya sağlıklı yaşamla alakalı bir plan ve programı olan bir yay burcuysanız bu hafta venüsle ve pülüt arasındaki o destekleyici etkiyi ee, değerlendirmenizi tavsiye ederim ki burada kalıcı ve köklü yenilikler değişiklikler yapabilirsiniz hem iş hayatınız sorumluluklarınız açısından hem de sağlık durumunuz açısından yeni bir takım kararlar evresinde kalıcı başlangıçlarınız destekleniyor olacak sevgili yerler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 3-9 haziran haftası siz sevgili oğlaklara ne gibi gündemler hazırlıyor bunlardan bahsedelim bu videoda sizlere bu hafta her burç açısından oldukça destekleyici oldukça e, olumlu pozitif e, gelişmelere gebe ve yeniliklere gebe bir hafta videonun başında detaylıca bahsettim bu etkileşimlerden öncelikle burcunuzdaki plüto ile boğa burcundaki venüs arasındaki güzel etkileşimi e, şu şekilde yorumlayabiliriz Yeni bir aşk hayatınıza heyecan katacak yeni bir gelişme. Eğer partneri olmayan bir oğlak burcuysanız karşınıza çıkacak, bu hafta çıkacak kişinin hayatınızda kalıcı bir aşk olma ihtimali oldukça yüksektir. Veyahut evli olan, ilişkisi olan bir oğlak burcuysanız burada bir çocuk haberi, belki çocuğunuzun hayatına yaşanacak bir gelişme, kendi yeteneklerinizle, belki sanatsal bir yeteneğinizi ortaya koymak adına şanslı bir birliktelik, şanslı bir fırsat, yani sizi heyecanlandıracak hayattan daha çok keyif almanızı sağlayacak oldukça güzel bir gelişme yaşamanız söz konusudur sevgili oğlaklar. Bunun dışında eğer eğer spekülatif bir yatırımla alakalı bir projeniz varsa burada da risk almak mantıklı olabilir belki de. Gerçekten güzel kazançlar, güzel paralar elde edebilirsiniz bu etkileşimle beraber. Şimdi İkizler Burcu'nda meydana gelecek yeni ayda sizi nasıl etkileyecek? Burada özellikle 6. eviniz aktif olacak. Günlük rutinleriniz, sağlığınız, iş hayatınız, işlerinizdeki sorumluluklarınız oldukça aktif olacak sevgili oğlaklar. Dolayısıyla iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz yeniden güncellenebileceği gibi iş yerinizdeki sorumluluklarınız artıp azalabilir. Veyahut günlük rutinleriniz, günlük mücadele ettiğiniz alanlar, günlük koşturmalarınız, Veyahut e, burada dediğim gibi sağlığınızla alakalı belki bir beslenme, belki bir spor, belki bir diyet programı. Bunlar adına yeni kararlar vermek oldukça destekleyici olacaktır. Yeni Yeniliklere adım atmak adına destekleniyor olacaksınız. İş yerinizdeki sorumluluklarınızı azaltıp artırabilirsiniz. İş yerinizdeki konumunuzu değiştirebilirsiniz. Veyahut sağlığınız adına dediğim gibi günlük rutinleriniz adına da yeni kararlar ve yeni hedefler koymak oldukça mümkün ve destekleyici bu hafta içerisinde. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar. Pardon, çok özür dilerim. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 3-9 Haziran haftası siz sevgili Kova burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bu videoda bunlardan bahsedelim. E, bu hafta özellikle Venüsle Plüto arasındaki videonun başında da daha detaylıca bahsettim. Güzel bir etkileşim var. E, sizin gibi e, sabit burçta e, bulunan Venüs'ün e, Oğlak burcundaki Plüto ile güzel etkileşimi özellikle Ailevi konularda oldukça güzel paylaşımlar içerisinde bulunacağınızı göstermekte. Aile toplantıları, belki yeni bir ev alımı, yeni bir mekanda değişikliği, özellikle geçmişle alakalı çözemediğiniz meselelerin çözümü, geçmişte çocukluğunuzdan kalmış bazı tabuların, bazı önyargıların yeniden ortaya çıkarılıp bunların güzel ve şifa enerjisiyle çözüme kavuşturulması adına oldukça güzel etkileşimler söz konusu. Ve yine bu hafta özellikle gündemimizde olacak bir yeni ay söz konusu. Bu yeni ay İkizler Burcu'nda meydana gelecek. Sizin 5. evinizde. Burada çocuk sahibi olmak isteyen kova burçları çocuk sahibi olabileceğinin haberini alabilir. Yeni bir heyecan, hayatınıza heyecan katacak bir gelişme yaşanabilirsiniz. Yeni bir aşk gündeminizde olabilir sevgili kovalar. Karşınıza yeni bir aşk çıkabilir, sizi heyecanlandırabilir. Ayaklarınızı yerden kesebilir eğer partneri olmayan bir kova burcuysanız. Eğer ilişkisi olan bir kova burcuysanız dediğim gibi çocuklarınızın hayatında yeni gündemler söz konusu olabileceği gibi sizi heyecanlandıracak yeni gelişmeler, yeni bir Takım e, sanatsal faaliyetler, e, eğitici faaliyetler içerisinde bulunabileceğiniz gibi. Bunun dışında ekstra hiç hesapta olmayan e, manipülasyondan, spekülatif e, kazançlardan da gelirler elde edebilirsiniz. Sevgili kovalar umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 3-9 Haziran haftası siz sevgili balıklara ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım. Bu hafta özellikle venüs ve venüs plüto arasındaki güzel etkileşim ve aynı zamanda ikizler burcunda meydana gelen yeni ay bilhassa sizi de oldukça olumlu manada etkileyecek sevgili balıklar. Çünkü sizde bir değişken burçsunuz ve değişken bir burçta meydana gelen bu yeni ay ile beraber ikili fırsatların hayatınıza akışını seyrediyor olacak. Bu yeni ay ile beraber özellikle ailevi konularda ev alım satımı, gayrimenkul alım satımı gibi konularda şanslı etkiler altındasınız. Bu şekilde bir yatırım yapma niyetiniz varsa bu yeni ay haftasını değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında ailevi konulara yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektif, anne baba, kökler, atalarla alakalı konularda yenilikler ve güncellemeler, belki evinizde dekorasyon, evinizde yenilikler, Veyahut dediğim gibi e, ailevi bağlarınıza bakış açınızla alakalı yenilikler söz konusu olabilir. E, bu venüs plüto arasındaki etkileşime bakacak olursak... Burada da kardeşlerinizin yakın çevrenizin yaşamış olduğu güzel bir yenilik, güzel bir değişiklik sizi oldukça pozitif manada etkileyebilir. Eğer iletişim, medya, basın yayınla alakalı bir iş veya proje kovalıyorsanız bununla alakalı kalıcı başlangıçlar yapmak adına destekleniyor olacaksınız. Bu etkileşimi de kaçırmamakta fayda görüyorum sevgili balıklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. E, kısaca e, her burca değinmeye çalıştım. Ancak esasında videonun başına bahsetmiş olduğum e, genel e, tabir daha e, net anlamanızı sağlayacaktır bu haftayı. Hafta oldukça güzel. Pazar gününe kadar destekleyici etkiler söz konusu. Pazar günü biraz daha gerilmelere ve sözlü diyaloglara e, açık bir haldeyiz. Pazar gününü e, dediğim gibi pasif bir şekilde geçirirsek oldukça güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. E, bu yeni ay haftasını değerlendirmek oldukça faydalı olacaktır. Zira Temmuz ayı gündemi ve Haziran ayının son kısmı bilhassa biraz daha sert, biraz daha keskin virajlar gösteriyor bizlere. Dolayısıyla bu haftayı mutlaka değerlendirmek hepimizin adına faydalı olacaktır. Bu süreçte özellikle 2 Temmuz'da meydana gelecek olan tutulma sürecinde bazı kararlar evresine gelirseniz mutlaka haritanıza özel danışmanlık almanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Ee, bana soruyorsunuz danışmanlık veriyor musunuz diye burada e, özellikle e, Instagram'dan opikus hesabından danışmanlık verdiğimi e, oradan DM yoluyla bana ulaşabileceğinizi belirtmekle beraber aynı zamanda e, mail adresim evrenselkadimbilgi.gmail.com'dan da bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Diğer dolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.